Uykularımda sayıkladığımı tespit ettim. Ne kadar güzel. Hasta kendi uykusunda sayıkladığını tespit etmiş. Herhalde ya o sırada uyandığı için ya da çevresindekilerin yardımıyla. Benim babamda da aynı problem varmış. Bu hastalığın ruhsal olduğu kadar nörolojik bir de sebebi olabilir mi? Çok nazik, çok güzel bir soru. Tebrikler. Bir kere hani nörolojik ve ruhsal ayrımının gerçekçi bir ayrım olmadığını söyleyelim. Zaten geçmişte branşın adı nöropsikiyatriydi. Yani hem nöroloji hem psikiyatri branşı bir arada tek bir branştı. Mesela böyle Freud da bir nörologtu. Veya çok psikolojik bir tedavinin bilinçsel davranışçı terapinin kurucusu Aaron Beck bir nörologtur aslında. Dolayısıyla yani beynin o et olan beyin, yani paçanın içinde yediğimiz beyin bir Adanalı olarak söyleyeyim. O beynin yüksek dijital elektronik bir makine olduğunu bilmemiz lazım. Vücudumuzdaki en dijital parçadır. O dijital parçanın esasen hani et yığını, kendine göre yağ gibi duruyor dokusu. lipid ağırlıklı bir dokudur aynı zamanda ama o kabloların muhafazası nedeniyle öyle gözüküyor. İçinde her türden kimyasal var. Proteinler, karbonhidratlar vesaire. Ama toplamda çok ciddi, çok üst düzey bir elektronik makinedir beyin. O elektronik makina esasen hani nöroloji onun daha kaba ayrıntılarıyla ilgileniyor diyelim. Hani umarım nörolog meslektaşlarımız kızmazlar bu tabire. Yani neyle ilgililer? O makinenin, o dijital çok yüksek elektronik aygıtın hareket sistemiyle olan ilgisi yani kolumuzu kaldırmak, indirmek, işte gözümüzü çevirmek, indirmek gibi mesela hareket sistemiyle olan ilişkisini yahut duygularla ilişkisini işte yüzümüzden e, sıcak soğuk algısının değişmesi veya denge ile ilgili düşünelim e, bunlarla ilgileniyor. E, nöroloji Makinanın bu işleriyle ilgileniyor öyle diyelim. Oysa psikiyatri bu makinanın başka işleriyle ilgileniyor. Nedir? Duygu, düşünce ve davranışlarla ilgileniyor. Yani dikkat ederseniz işte e, görüşmenin bir kısmında bu video e, görüşmesinde bir soruda hani çok gergindim, Oo, ona göre cevaplar verdim. Ama şimdi o makinenin hızı düştü, beynim rahatladı. Daha rahat cevaplar veriyorum. İşte bu rahatlama ve iniş çıkışlar e, beynin esas olarak psikiyatrik sonuçlarıdır. Psikolojik sonuçlarıdır. Yani bunlar çok daha ince işlemlerdir. Ve psikiyatri biliminde de e, 1960'lardan sonra ilaçların keşfi ilk ilaç 1947'de John Kayden Avustralya'da lityumu keşfi ile başladı ama gittikçe artan başka buluşlarla da e, psikiyatri daha biyolojik ve kimyasal ve dijital sistemle ilgili bir branşa dönüştü şu anda daha elektronik manyetik bir alan olarak da sürüyor Mesela trans manyetik uyarım cihazımız var Elektrokonvusif uyarım cihazımız ta başından beri 1930'larda İtalya'da Celletti ve Bini tarafından keşfedildi ve kullanılmaya başlandı önce hayvanlara da. Dolayısıyla bu makinenin dijital elektronik özellikleri çok uzunca bir süredir. Yani beynin psikiyatri alanında ilgi konusu ve çok sayıda keşif yapıldı. Şimdi psikiyatri bu dijital makine ile çok ince düzeyde ilgileniyor. Ve hastalıkları da bu incelikte çözüyor. Şimdi buna rağmen tedavisinde güçlük çekilen bazı hastalıklar şüphesiz var. Ama psikiyatrikte tedavisi olmayan hastalık yok, asla yapamayacağız, kusura bakmayın, bize gelmeyin diyeceğimiz herhangi bir hastalık yok. Belki biraz hasara dayalı zeka geriliği, yani bir hastalıktan daha çok beynin toptan gelişimini bozmuş, beynin örselenmesine bağlı bir zeka geriliği varsa psikiyatrin en az müdahil olabileceği sahalardan birisi o. Onun dışında otizm dahil çok sayıda gelişim geriliklerin içerisine bile psikiyatri girip birçok değişim gerçekleştirebiliyor. Ve buraları hem biyolojik olarak değiştiriyor hem de psikoterapilerle değiştiriyor. Bakın bu izleyicimizin sorduğu soru ne kadar ince? Diyor ki uykularımda sayıkladığımı tespit ettim. Gözlem gücüne bakınız. Benim babamda da aynı problem varmış. Evet. Bakın çok önemli. Buradan biyolojik bir kapı açıyor. Yani genetik. Uyku bozukluklarının çoğu genetik olarak aktarılır. Psikiyatrik hastalıkların çoğu genetik olarak aktarılır. Ama hususen bunların içerisinde uyku bozuklukları yüksek oranda e, genetik olarak aktarılan hastalıklardır. Mesela clock geni diye bir gen var. Saat geni. Yani insanın uyku uyanıklı düzenini ayarlayan clock da yani öyle demişler gene. Arıza var ve bu arıza insanların nesilden nesile taşıyabildikleri bir problem olabilir. Sorunun ikinci kısmı ne? Bu hastalığın ruhsal olduğu kadar nörolojik bir de sebebi olabilir mi? Hiç şüphesiz. Yani geceleri sayıklamanın psikolojik veya ruhsal bir yönü hemen hemen yoktur. Hemen hemen yoktur. Oysa nörolojik yönü yani beynin o dijital, biyolojik, yüksek elektronik devrenin işleyişiyle ilgili, temel, aksamla ilgili ve onun işleyişiyle ilgili yani hardware, donanım yani software, yazılımla ilgili ikiye ayırırsak Hani ruh dediğimiz şey bence beynin yazılımı. Yani öyle vardı yoktu tartışmasına girmiyorum. Ben kişisel olarak ruhun varlığına inanmıyorum. Anlatabildim mi? Yani inanmıyorum dediğim şey şu. Ee, Kur'an'da da geçiyor. Sana ruhtan soruyorlar. Ne diyor Allah bize? Sana ruhtan soruyorlar. De ki o Rabbimin bir emridir. Sana da ondan çok az şey bildirilmiştir. Ne demek bu? Bir şey öğrenemeyeceksiniz demek. Ben kişisel kanaatimin bu olduğunu söylüyorum. Nitekim bugün için psikiyatrinin ruh hakkında bildikleri çok sınırlı yok. Hatta yok. Yani branşımızın ruh sağlığı ve hastalıkları falan diye adlandırılması çok uydurma bir adlandırma. Gerçekte bilgisi ilgisi yok. Batı dillerinde de bu ismin konulması çok saçma. Yani psikiyatri. Yani nedir? Ruh doktoru. Hadi canım. Yani insan hayatında görmediği bir şeyin uzmanı olabilir mi? Ben soruyorum psikiyatristere, ruhla hiç karşılaştınız mı? Bir yerde karşınıza çıktı mı? Hiç konuştunuz mu? Yok öyle bir şey. Hiçbir psikiyatrist bugüne kadar ruhla karşılaşmadı ve konuşmadı. Peki konuşmadığınız bu varlık, varlığın nasıl uzmanı oluyorsunuz? Üstelik de normal uzmanı değil, hem sağlığının hem de hastalığının uzmanı oluyorsunuz. Nasıl oluyor? Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ama ne var? Bu dijital aygıtın yani beynin bu çok ince makinanın bazı alanlarda yaptığı ilginç sonuçlar ve üretimler var. Ne yapıyoruz? Düşünce üretiyoruz. Ne yapıyoruz? Duygu üretiyoruz. Ne yapıyoruz? Davranışlarımız var. Bizi insan yapan şeyler bunlar. Ha, siz bunlara ruh diyorsanız tamam ruh vardır. Ama ruh dediğiniz bunlardan başka daha içrel, daha ezoterik, daha anlamlandıramadığınız bir şeyse kusura bakmayın. Ben onun varlığına inanmıyorum. Ya da inanıyorsak da işte o Kur'an dediği gibi o ondan bize çok az şey bildirmiş ya biz anlayamıyoruz yani. O neyse. Çok da önemsemiyorum. Yani o Kur'an'ın emrini de şöyle anlıyorum. Kardeşim bu ruhla ilgili tartışma boş bir tartışmadır. Bilimin konusu olamaz. Saçma bir konu. Ama duygu, davranış, düşünce üzerine çalışırsam o kadar çok şey bulurum ki Bulunuyor. Her gün yeni yeni yeni yeni bilgilere kavuşuyoruz. Dolayısıyla aklı başında isimlendirmeler gerekir. Ne söylediğimize dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla hani ben de kendi mesleğimi psikiyatri uzmanıyım, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım falan diyorum ama bunlar oturmuş e, geyiklerdir, gerçeği yansıtmıyor. Eğer branşa yeniden bir isim vereceksek bunun adı duygu, düşünce ve davranış e, bilimleri olmalı. Veya duygu düşünce e, davranış, sağlığı ve hastalıkları gibi bir şey olabilir. Tıpkı kulak, burun, boğaz gibi. Şimdi buraya dönersek bu hastalığın ruhsal olduğu kadar nörolojik bir de sebebi olabilir mi? Ben söylüyorum ruhsal bir sebebi yok. Yok çünkü ruh yok. Ama nörolojik bir sebebi olabilir mi? Hiç şüphesiz. Başka neyle ilgili olabilir? Beynimizle ilgili ve tabii ki nörolojik. Ama nöroloji derken bunu ancak nöroloji bilir anlamında söylemiyorum. Duygu, düşünce ve davranış uzmanı olan, bugün için halk arasında, dünyada yaygın kabul gören, işte psikiyatri, psikiyatrist denilen meslek erbabının işi, biz tedavi ediyoruz onu. Ee, evet, bizim alanımızda, nörolojide uyku bozuklukları alanında üst ihtisas yapanlar, bu konuya eğilenler, uyku laboratuvarlarında çalışanların da bu alanda bilgileri var.